Hepinize iyi vakitler dileyerek bugünkü Arapça dersimize başlıyoruz. Hepiniz kalem, defteri ve zihninizi hazır ederek bismillah diyelim arkadaşlar. <gülüyor> Eyne Musa ve asdiqa Eyna Musa ve asdiqa Eynen nerede Musa ve asdiqa Musa'lar arkadaşlar nerede? Zehebu ilel mat'ami Zehbü ile al Nereye gittiler? Dokantaya gittiler Zehbü ile al-mata'ami ile al-mata'ami Zehbü Temarîn Havvı ile al-mubtada'a Fi cümleler, Gelen cümlelerde Cemiye cümleler çevir cümle. cümle. Yani talibun, talibani, tulab, teacirun, tüccar, hacun, hüccac, racülun, ricel, kebirun, kebirun, sagirun, sagirun gibi. Ee, üç ve daha fazla sevgili arkadaşlar, üç ve daha fazla varlığa işaret eden isimlere biz ne diyoruz? Cemî diyoruz, cemî cemate buradan geliyor. 3 ve daha fazla. Efendim misal diyor. Haza -e talibun bu bir erkek öğrencidir. Ha -e uletu labun. Ha -e bunlar öğrencilerdir. Haza -e tacirun bu tacirdir. Ha -e uletu diyeceğiz. Ha uletu buraya yazıyoruz. Bunlar tacirlerdir. Haze حَاَجُّنْ Bu adam hacıdır. هَا اُلَئِ حُجَّاَجُنْ Hüccacın. Bunlar, bu adamlar hacıdırlar. هَذَ رَجُلُنْ هَذَ Bu adamdır. Yani erkektir. Ha اُلَئِ رِجَالُنْ rical ül mesela iş adamları. rical ilm ilim adamları. ricael el fikir fikir adamlara ricael mehne mehen sanat adamları gibi He ve kebirun bu büyüktür He uleyki kibarun, kibar kebirun kibar asa kibar kibar adam. kibar adam kebirun kebirani kibar sagirun sigara sagiran sigar haza sagir haza sagir bu küçüktür ha uley sagarun bunlar küçüklerdir haza bu Kusa. kasir bu kısadır kısa kasirani kisar haula kisar arkadaşlar dikkat ederseniz bunlara biz cem-i teksir diyoruz cem-i teksir cem-i teksir ne demek Cemi teksir müfreddeki yapısı kırılarak elde edilen çokluktur. Arapçada çokluk iki kısma ayrılır. Cemi salim, cemi teksir. Cemi salim yani kurallı çoklukta müfred kelimenin yapısına herhangi bir değişiklik eklemeden kelimenin sonuna harf eklemek suretiyle yapılır. Mesela müzekkerlerde walnun ya da yenun ve neslerde elif te eklenir. Ama cem'i teksirde e, bir usul yoktur. Ya yani ne demek bir usul yoktur? İşte bakın burada tıvalun gelmiş, kısarun gelmiş, burada evladun gelmiş, ebneun gelmiş, a'mamun gelmiş, şuyukun gelmiş, değil mi? Tullabun gelmiş, e, tüccarun gelmiş. Peki bunun öğrenme şeklini biz nereden alacağız? İki yolu var arkadaşlar. Yaz sözlüklere bakacağız. Sözlük kısmında acaba bu kelimenin cemisi nedir? Zaten sözlüklerde isimler sağ tarafta müfred yazılı da müfred yazılır. Sonra C harfi yazılır. Cim. Cim demek ceminin kısaltılması kısaltılışı. Ondan sonra işte Talibun, Cemi, Cim, Tullabun diye şap. Şimdi tabi burada e, bu Cemi teksirleri üç tane şey var arkadaşlar. Ya harf ekliyoruz, ya harf eksiltiyoruz, ya da hareket değişikliği yoluna gidiyoruz. Mesela Kitabun, Kütübün, burada harf çıkardık. Esedün, Üstüdün, burada hareket değişikliği yoluna gittik değil mi? reculun ricalun burada da harf ekledik. Ama her üç durumda da biz ya hocalarımızdan ya da sözlüklerden öğreneceğiz bunu. Buna cem teksir deniyor. Mesela haza bu uzundur. Ha ulay tavalun. Ha ulaytun. bu çocuktur. Ha ulay evladun. bunlar çocuklardır. Hâze <gülüyor> ibn arkadaşlar bu oğuldur. Hâze <gülüyor> ibn-ün, bunlar oğullardır, çocuklardır, O. Hâze ammun, bu amcadır, ammun. Hâze <gülüyor> i'e'mamun, bunlar amcalardır. Hâze <gülüyor> şeyhun, şeyhun, yaşlı adam demek şeyhun. Hâze <gülüyor> şeyuhun bunlar yaşlı adamlardır. Evet, bu dayfun bu misafirdir arkadaşlar, zayıfın misafir. Ha duyufun, ha duyufun, bunlar misafirlerdir. Ha zemilun, tabi buraya siz ne yapıyorsunuz yazıyorsunuz arkadaşlar. Ha zemilun, bu dostur arkadaşlar. Ha öylei zemel, zemelae, zemilun, zemilani. Zümle, Zümele dostlardır, arkadaşlardır. Her ve fakir bu fakirdir, fakir. Her uley fakrâ, Fukara fakrâ, faale geliyor. Her de gani bu zengindir, ganiyim, gani, Abdül Gani. Allah zengin biz fakiriz. Allah'ın çünkü hiçbir şey ihtiyacı yok, bizim her şey ihtiyacımız var dolayısıyla biz fakiriz. Ne demek yani fakir? Her şey ihtiyacı olan. Ha öylei âğniyâı, ha öylei bunlar zenginlerdir. Ha da bu dostur. Ha öylei azdikaı, bunlar dostlardır. Ha da bu doktordur. هَاُولَيْ <gülüyor> bu Doktorlardır. Bunlar doktorlardır. Her <gülüyor> فَتَن Feten. Bu bir gençtir. Bu gençtir. هَاُولَيْ <gülüyor> فِتْيَتُن Bunlar gençlerdir. Fityetun. Her اَخُن Bu kardeştir. هَاوَى <gülüyor> اِخْوَتُن Bunlar kardeşlerdir. Kardeşler derken erkek kardeşler. اَخُنْ <gülüyor> اخاني اخوه فتن فتان فتيه هذا جديد بو yenidir هؤلاء جدد bunlar yenilerdir هؤلاء جدد طلابون جدد yeni öğrenciler كتبون جدد yeni kitaplar افكارون جدد afkarun cedidetun de dense daha uygun olur tabi yeni fikirler Hava müdürsün, müdürs hoca. Ha olay müdürsüne bakın burada kurallı çoklukla ilgili örnekler geldi. Nedir? İşte müdürsün müdürsüne bakın kelimenin sonuna vaonun eklenmiş. Hava mühendisün bu mühendisir. Ha olay mühendisüne eklenmiş mühendislerdir. Hava falahın bu çiftçidir. He uleyi fellâhûne Bunlar çiftçilerdir. Yine malmûn eklenerek yapılmış. He ze Bu çalışkandır. He uleyi Bunlar çalışkan erkeklerdir. Müştehidûn çalışan erkek, çalışkan erkek. Müştehidûne çalışkan erkekler. He ze muslimun, Bu müslüman erkektir. He uleyi muslimûne Bunlar müslüman erkeklerdir. Şimdi ikinci numara alıştırmada حَوْوِلِ الْمُفْرَدَاتِ اَلَّتِ تَحْتَهَا Altında çizgi olan kelimeleri değiştir ile cümûin. Neye diyor? Cemilere çevirip. كَمَا هُوَ مُوَضَّحُنْ Açıklandığı üzere fil الْمِثَانِ Yani misalde açıklandığı üzere misalde gösterildiği üzere gelen müfretleri ne yapın diyor altında çizgi olan kelimeyi cemiye çevirin. Mesela bakalım misaleye. Men hezer Kim bu adam? Hu haccün O hacıdır. Men he uley رجالو. Bu adamlar kimlerdir? Hüm hujjajun Hüm onlar. Min eyni heze talibu Neyne? Bu talibo, o, o Hindi, o, o Hindi, hım Hindiyona deriz. Onlar Hintlidirler. Hım Hindiyona. Evet. Ou Ev Hunud, Hunud da de denebilir. Hunud, onlar Hintlidirler. Sevgili arkadaşlarım, takipçilerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Derslerimize çalışmayı ihmal etmeyin. Biz eserlerimizi, çalışmamızı, etkinliklerimizi devam ettireceğiz Allah izin verdiği süreli. Sizden de beklentimiz videolarımızı takip etmeniz, kanalımıza abone olmanız ve dostlarınıza tavsiye edip haberdar etmenizdir. Hepiniz dümdüm fi emenille.